Hocam Nur taş bir ameliyat geçirdi biliyorsunuz e, Allah sağlığını e, eksik etmesin. E, uzun zamandır e, çok böyle dışarıya da çıkmıyor artık eskisi gibi. E, sanıyorum Hülya Avşar'ın teklifini de kırmadı. Beraber bir buluşmuşlar ona da birazcık bir moral olmuş. Hem şöyle bir havayı dağıtalım hem de Nur'u bir seredelim neler söylemiş evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> İyi misiniz? Çok mersi, sevgili Hülya'cığım, kız evet. kardeşim ben. Ee, yemek yedik, ee, öyle sohbet ettik. <gülüyor> Güzel, efsane ikili beraber oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve evet. ikinci kez ameliyat olduğunu söylüyorum. Evet, doğru. Nasıldı, nasıl geçti peki? <gülüyor> hafta oluyor, ee, iyi geçmiş ama birincisi en mühimdi, hı hı. o 6-7 ay önce olduğum, evet. bu onun biraz daha hafifi, hı hı. ondan sonra öyle oldu. Şu anda sağlık günümüz nasıl geçiyor? Hamdolsun e, iyi, tedavideyim. Tedavi güzel, ee, güzel Tedavideyim, Allah'ın dediği olur. <gülüyor> evet, peki yine programlara falan dönme, televizyon dönme şansınız var mı? Yok, e, şu an e, öyle bir şey düşünmüyorum yani. Anladım. E, kısmet her şey, evet. her şey kısmet. E, zaten ben televizyonda çalışırken hastalanmışım, farkında bile değilim. ve onu panik atak zannediyordum. Meğer e, ameliyatımdan bir buçuk yıl önce başlamış bende. Evet. E, şey, e, ben farkında değildim tabii. Ben e, psikologlara gittim, ay panik atak dediler. Evet. Meğersem kanser olmuşum. <gülüyor> evet. Şu an sağlıklı durumunuz iyiyse? Hamdolsun e, şu an işte tedavim başlıyor. Evet. Her gün makine baksanıza. Bakın ameliyat evet. yedim. Bu yeni olan işte üç hafta oluyor. Hı hı. İlk ameliyatım Ağustos 8 sol tarafta. O maşallah hı. geçti. Hı hı. Ondan sonra böyle yani. <gülüyor> İyisiniz. Şu an bir sıkıntı yok. Yaradan bir ameliyat falan var mı? İşi i̇şte oldu. Hani, bir daha olacak mısınız? Hayır yok. İyi güzel. Sevin Hayır yar. Çok de teşekkür ederim. Ben de ederim. sizin kanalı, sizin patronunuzu çok severim, çok eski dostumdur, ee, çok seyrederim, çok çok beğenirim. Teşekkürler. Ne edin güzel, edin çok başarılar sağ diliyorum. Sağ olun, çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok narsli, sağ olun. Hülya <gülüyor> <Bir gülüyor> ile beraber geldiğimiz en sonda. Evet, evet, eksik olmasın sevgili Hülya'cım. Altı, yedi ay önce işte hani yardım oldu. O zaten şehir dışındaydı, yazdığındaydı. Her gün iki kere, üç kere arardı. Yani ben konuşamazdım ilk zamanlar. Ee, eksik olmasın Ebru Gündeş, e, Sibel Can, Bülent Ersoy sevgili, Seda Sayan, e, çok ilgi gösterdiler, eksik olmasınlar ve siz ee, size daha... moral olsun diye beraber çıktınız Hülya Hanım sizi dışarı çıkardı ee, Sevgili Hülyacığım şey yaptı Ne olur dedi seni dedi bir yerde bir yemeğe bir şeye götüreyim dedi İlk defa ameliyattan sonra yani 3 hafta oldu buradan ameliyat olalı ee, Hülyacığım'a tamam dedim İşte kız kardeşim de vardı ee, Bana biraz balık yedirdi. <gülüyor> <Afiyet olsun. gülüyor> Yemekte pek işim yoktu. <gülüyor> Ondan sonra... E, hayat bu yani. Evet, evet, Hayat bu. Bir sabah uyanıyorsunuz, bir tarafınızda bir şey olmuş. Hayat bu, Allah sağlık versin. E, doktorlarımdan, hastaneden çok memnun kaldım zaten. E, aylar oldu yani. Ondan sonra... Böyle devam ediyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederim Nur çok Rica ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür e, Nur'u biliyorsunuz çok ciddi bir ameliyattan geçti. E, arabada konuşmuş ama öncesi e, sevgili Hülya Avşar kendisini bir yemeğe davet etmişti. Hem ona moral olsun hem de azıcık insanlarla çarpsın. Şey Çünkü sağlığı gereği çok fazla şey olmaması, insanlarla aşırı neşri olmaması gerekiyor ki mikrop kapmaması adına. Bunu sağlıklı görünce keyfimiz yerimize geliyor. Biz Nuru seviyoruz. Ee, Nur da bizi seviyor, bunu biliyoruz. O yüzden de bir kez daha bu vasıtle vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim onun sağlığı iyi olsun inşallah kendini toplasın yine o şen şakrak haliyle aramızda olacak. Sağlık önemli bir şey hocam. Evet. Değil mi? Şimdi böyle günlerde e, Nur Hanıma olsun. da e, bana da tebrik ediyorum. Aferin Hülya Hanıma. Tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü niye böyle günlerde dostlar e, belli olur, belli olur ve dostluk iyileşir. Yani sıkılaşır, sağlamlaşır, sağlam köprüler ve güven verir. Demek ki ben hastalandığımda, rahmetli olduğumda veya düşkün olduğumda bir şeye ihtiyacım olduğunu bana bu kişi yardım edecek. Yalnız değilim der ve sanatçılarımız hem arkadaşlarına hem topluma daha çok üretici olurlar. Bir de böyle sağlıksız günlerinde insana mesela... Grip olan günler olsun, karantinaya alınan günler olsun, biteceğini bilmek lazım. Mesela bir ay sonra karantinam bitiyor. Ben buna ve bu duruma üzülmüyor olacağım, toplum içine karışıyor olacağım deyip bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, bir yıl sonra neyse o planları iyi yapmak lazım. İnsan hayalleriyle yaşar. Şimdi tabi hocam bunlar göz önünde olan insanlar ya, yani, evet. e, dolu dolu yaşıyorlar dolu i̇şte, dolu televizyonlar, gazeteler, flaşlar, insanlar, popüler insanlar ama sağlık bambaşka bir şey çok ciddi bir e, dönemden geçti evet. e, yalnız kaldığını evet. hissedebilir e, artık kötüyüm diyebilir o şaşalı çevre benden kayboldu diyebilir o yüzden de Hülya ile buluşmasını e, yerinde ve doğru buldum yani Hülya'nın böyle bir davette evet. bulunmasını e, ama e, her şeyden önce e, sağlık en önemli şey. En önemli şey. En, önemli en şey. büyük zenginlik... Akıl e, sağlığı daha önemli. <gül> akıl sağlığı o basta zaten. Çünkü yani. akıl sağlığınızı kaybettiğinizde e, normal beden sağlığınızı da kaybedersiniz. Muhakkabı. Böyle bulaşıcı hastalıkların olduğu durumlarda ya da izole edilen durumlarda görüntülü konuşma çok önemli. Telekonferans olur. Çünkü o kişiler Fanatik, ...fanatiklerine veya fanlarına diyeyim, sevenlerine, hayranlarına bir tarihi fırsattır. Bakın gençler, ben işte 30 yılı zıpır, dolu dolu, heyecanlı, enerjik yaşadım. Yedim içtim, ama, zıpladım, he, içtim ama zıpladım, hayat şimdi böyle bir şey. insan böyle yaptı. olabiliyor ama bugünü de hey gidi günler diyeceğim. Çünkü sizlerin dualarınıza, dileklerinizde, bak Hülya Hanım gibi hakiki vefalı dostlarla bu günler geçiyor. Bu de geçecek demek lazım. O yüzden bunların vereceği dersleri almak evet zor, çok sevimli değil. Belki makyajı olur, belki görüntüsü olur ama onlar da insana çok şey fısıldayacak. fısıldayacak. Belki yeni bir enerji depolamaya, yani bir yeniden rek defa, yeniden bir restorasyona vesile olacaktır diye düşünmek lazım. Başımıza çok şey gelebilir. Ama ama bizim ne refleks veriyoruz?